Biyolojik Çeşitlilik Noktası Saha Çalışması Galapagos Galapagos, dünyada oldukça eşsiz bir yer. Deniz tabanından 9 milyon yıl önce oluşmuş küçük bir takımada. Karadan 1000 kilometre uzaklıkta ve belli bir sayıda canlı buraya ulaşabilmiş. Çok olmasa da bazıları bu izole ortamda evrimleşmiş ve bununla birlikte Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan endemik türler haline gelmişler. 1835'te Darwin Galapagos'u ziyaret edip hayvanların eşsizliğini fark ettiğinden beri bu bölge bilim ve insanlar için özel olmuştur. Bunda nadir kaplumbağa türlerinin, alaycı kuşların, diğer bitki ve hayvanların etkisi büyük. Galapagos'taki bitkiler ve hayvanlar o kadar nadir ki Kuşların neredeyse yüzde dünyada başka hiçbir yerde yaşamamakta. Su altına indiğimizde de aynı endemik eşsizliği görebiliriz. Galapagos'un su altı çeşitliliği karadaki kadar eşsizdir. Fakat Galapagos adaları, insanlardan, artan turizmden, istilacı türlerden, iklimsel değişiklikler, Okyanus asitlenmesi, kıyı kirliliği, El Nino ve La Nina'nın iklimdeki etkileri gibi dünyanın hiçbir yerin güvende olmadığı küresel problemler yüzünden tehlike altındadır. Biyolojik çeşitliliğin fazla olduğu noktalara odaklanmak zorundayız. İnsanlar yüzünden çok fazla tahribat oldu. Dünyadan kalanları kurtarabilmemiz için odaklanmalıyız.